Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar 2016-2017 e, Benim Yıllarında benim ahırıma Yıldırım vurdu. Üstü sac olduğu için Benim baya bir ineğim Öldü. Kalanlar da düşük Yaptı. Yani şu anın Parasıyla ortalama 400 milyar gibi Bir zarar, e, zarara uğradım Tabi bazı yerlere Başvurduk. Olmadı Sigorta istediler. Sigorta da olmadığı için Bir yardım alamadım Tabi birisi geldi yanıma. Dedi ki dedi ben bu parayı alırım dedi. Ama dedi 400 milyarını alacaksın dedi. Üstü benim dedi. E, Tabi o zaman perişan olmuşum. Ben dedim ya sen nasıl bu parayı alacaksın? Dedi ki sen karışma. Dedim ne yapacaksın peki? Dedi ki ben bir yaşlı kadın dedi. O ölen ineklerin e, önüne oturtup mahsuzdan ağlatacağım dedi. A, sen o zaman gör yardımlara bak dedi. Dedim peki e, farz et ki dedim bir tane yaşlı bir ninemiz kefen parasını bir köşeye koymuş. Vicdanı sızlamış hani insanlarımız e, çok duygusal bir de vicdani olarak çok mükemmeldir insan insanlarımız. Dedim peki o kadın diyelim ninemiz bana gönderdi ben o parayı nasıl yiyeceğim. Veyahut herkes bu bir dolandırıcı değil mi dedim. Bu insanların hakkını değil mi? Bu kul hakkı değil mi? Berred ettim. Şimdi benim burada anlatmak istediğim arkadaşa konuşudur. Şimdi bu depremzedeler için kimisi kefen parasını gönderdi. Kimisi maaşını gönderdi. Kimisi elinden kimin elinden geleni herkes kullandı yani. E şimdi görüyorum arkadaşlar bazı kişiler gelip o e, arabalara biniyor gidiyor deprem bölgelerine oradan arabaların arkasını erzak yiyecek yiyecek doldurup doldurup getirip önüne indiriyor. Ben dün Malatyalı bir arkadaşla konuştum. Diyor ki başka şehirlerden geliyorlar. O da ki dedi uzak şehirlerden dedi 2 milyarlık dedi mazot yakıyorlar. 20 milyarlık malzeme arkasına doldurup doldurup götürüyorlar. Ha dedi bir sefer götürseler sorun yok. Dedi ki Gidip boş atıp geliyorlar, boş atıp geliyorlar. Yahu hiç mi sizden merhamet yok? Hiç mi insaf yok? Ya insan e, başka bir zaman olsa kırkızlık etsen neyse. Sen o yetimlerin, öksüzlerin, masumların, sen onların hakkını nasıl yiyebiliyorsun? Nasıl çolu çocuğuna yedirebiliyorsun? Hiç mi merhamet, Allah korkusu, zerreyi miskal kadar yok sende? Vicdansız oğlu, vicdansızlar. Allah'a havale ediyorum sizleri. Ülke olarak Allah'a havale ediyoruz sizi. Siz ki o vicdanınızı o kadar mı attınız ki gidip e, ölen kadının kolunu kesip de bileziğini çıkarıyorsunuz. Parmağını kesip parmağındaki yüzüğü çıkarıyorsunuz. Yazıklar olsun. Puh sizin sıfatınıza. Şerefsizler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sözüm o yağmacılarıdır. Allah'a emanet olun.